Şimdi Green Teoremi'ni kullanarak çizgi integralleri bulalım. Örnek göstermeden önce tabii Green Teoremi ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Yaptığım tüm örneklerde, tüm örneklerde şöyle bir bölgem vardı ve bölgenin içi gittiğimiz yolun solundaydı. Örneklerin tamamında saat yönünün tersine gidiyordum ve bölgemiz hep yolumuzun solunda kalıyordu. Green Teoremi işte böyle bir durum için geçerlidir. Böyle bir üzerinde kapalı bir çizgi integrali aldığımızı belirtmemiz gerekiyor. Ders kitaplarına bunu böyle gösterirler. C eğrisi üzerinde f iç çarpım dr'nin integrali eşittir R bölgesi üzerinde Q'nun x'e göre kısmisi eksi P'nin y'ye göre kısmisi da'nın çift katlı integrali. Hatırlarsanız bu P ve Q, F'nin bileşenleriydi. F x eşittir P x y çarpı i bileşeni artı qx'ye çarpı j bileşeni. Bu durumda bölgenin içi iz üzerine yol aldığımız yönün solunda yer alıyor. Eğer ters yönde olsaydı, buraya bir eksi işareti koyardık. Bu ok diğer yöne gitseydi, buraya eksi işareti koyacaktık. Vektör alan integrali aldığımız için, yönün tersini aldığımızda, integrali eksi 1 ile çarpıyoruz. 4-5 video önce bunu göstermiştik. Şimdi bir soru çözelim. Diyelim ki, bir eğri üzerinde bir çizgi integralimiz var, eğriyi birazdan tanımlayacağım. İntegralin x kare eksi y kare dx artı 2xy dy olduğunu varsayalım. Ve eğrimiz bize sınırı verecek. Sınır bu bölge. Farklı bir renkte çizeyim x'in büyük eşit 0 ve küçük eşit 1. y'nin büyük eşit 2x kare küçük eşit 2x olduğu x' y noktalarının oluşturduğu bölgenin sınırı bizim eğrimiz. Şimdi bu bölgeyi çizelim. y ekseni ve x ekseni x 0'dan 1'e gidiyor. Bu 0. x eşittir 1 diyelim. x değerleri böyle. y de 2x karenin üstünde ve 2x'in altında. Genelde büyük sayılar için 2x kare büyüktür ama 1'den küçük sayılar için 2x kare 2x'ten küçük olacak. Yani üst sınır 2x. Noktası da 1,2. Bu y eşittir 2x doğrusu, y eşittir 2x doğrusu, şöyle bir şey. Bu y eşittir 2x. Şu alttaki eğri ise y büyüktür 2x kare. Şöyle bir şeye benzer. Bahsettiğimiz bölge bu. Ama eğrinin bu bölgenin sınırı olduğunu varsayıyoruz ve saat yönünün tersine hareket ediyoruz. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Eğrimin üzerinde herhangi bir noktadan başlayabilirim ve bu şekilde gidiyorum. Bu noktaya ulaşırım ve üstteki eğriden aşağı inirim. Bölgemizin her zaman için solumuzda kalması koşulunu sağlamış olduk. O nedenle, bu nedenle Green teoremini doğrudan kullanabilirim. Bölgemizi tanımlayalım. Bu integralde y, y eşittir 2x kareden y eşittir 2x'e gidecek değil mi? O yüzden önce y'ye göre y'ye göre integral alalım. Şimdi x limitlerini yazayım. x 0'dan 1'e gidiyor. Buraya ne geleceğini bulmamız lazım. Şimdi Green teoremi. f bu durumda şöyle olur. f x y eşittir x kare eksi y kare i artı 2 xy j. Bunun birçok videoda görmüştük. Bunun dr ile iç çarpımını alınca şunu elde ediyoruz. Buradaki ifade pxy. Bu ifade qxy. Burada Green teoremini uygulayacağız. q'nun x'e göre kısmisi, bunun x'e göre türevini alıyorum. 2y çıkar. Bundan p'nin y'ye göre kısmisini çıkarırız. Bunun y'ye göre türevini alırsanız burası 0 olur. Bunun y'ye göre türevi ise eksi 2y. Evet. Bu 2y eksi eksi 2y olur. Yani 2y artı 2y. Eksi bir sayıyı çıkarıyorum. Yani bu 4y değil mi? Burası 4y q'nun x'e göre kısmisi. 2y eksi p'nin y'ye göre kısmisi. Bu da eksi 2y. Arırsak artı elde ederiz. Artı çıkar değil mi? 4y. İçteki ifadenin y'ye göre ters türevini alırsak da 2y kare çıkar değil mi? 2y karenin y'ye göre kısmi ise 4y. Bunun y eşittir 2x kareden y eşittir 2x'e şimdi değerini bulalım. Daha dıştaki integral duruyor. Bire x sıfırdan 1'e dx. Bu integral sıfırdan 1'e gidecek ve önce 2x için değerini bulacağız. Buraya 2x koyunca 2x kare x kare yani 4x kare çarpı 2 eşittir 8x kare. Eksi, bunu buraya koyalım. 2x karenin karesi ne yapar? 4x üzeri 4 yapar. 4x üzeri 4, evet çarpı 2 eşittir 8x üzeri 4. Umarım bunu doğru yapmışımdır. Şimdi 2x kare y yerine koyalım. Bunun karesi 4x üzeri 4, çarpı 2 eşittir 8x üzeri 4. Değil mi? Güzel. Şimdi dx, bu gayet basit bir integral. 8x karenin ters türevi eşittir 8 bölü 3x küp. 8x üzeri 4'ün de ters türevi ne yapar? 8 bölü 5x üzeri 5. Şimdi bunun 0'dan 1'e değerini bulmam gerekiyor. Şimdi 1 koyduğumuzda 8 bölü 5 çarpı 1 küp. Yani 8 bölü 5 eksi 8 bölü 5. Buraya 0 koyduğumuzda ise 0lar çıkacak buradan yok yok yok bir hata yaptım. Düzeltiyorum. Bu 8 bölü 3 çarpı 1'in küpü eksi 8 bölü 5 çarpı 1 üzeri 5. Yani bu eksi 8 bölü 5. Şimdi 0 koyduğumuzda çıkaracağımız terimlerin hepsi 0. Onun için başka bir şey yapmamız gerekmiyor. Sadece şu iki kesrin farkını bulmak lazım. Ortak payda olarak ne yapalım? 15'i alalım. 8 bölü 3'ü 5 ile genişletelim. 40 bölü 15. Bu pay ve paydayı 3 ile çarparsak 24 bölü 15 çıkar değil mi? Evet. Eksi 24 bölü 15 eşittir 16 bölü 15. Çok güzel. Green teoremini kullanarak bu integralin cevabını bulmuş olduk ve 16 bölü 15'e eşitmiş. Evet, umarım bu örneği faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda bir örnek daha yapacağız.